Bu videodaki amacım hedge fonun ne olduğunu size biraz daha açıklayabilmek. Bu konu oldukça gizemli görülüyor ve kötü bir şöhrete kötü bir üne sahip. Çünkü bazı hedge fonlar tuhaf şeyler, üstü örtülü şeyler yapılabiliyor pazarda ve bu sebeple insanlar da haklı olarak kuşkuyla yaklaşıyorlar. Ama hedge fonlarla daha önce konuştuğumuz yatırım fonları arasındaki fark onların borsa komisyonunun denetiminde olmamalarıdır. Borsa komisyonu tarafından denetlenmiyorlar yani. Denetlenmedikleri için de pazarda yer alamazlar. Evet ve bu yüzden finansal görüntülere izlediğinizde ya da bir dergi, bir finans dergisi satın aldığınızda hedge fon reklamlarını göremeyeceksiniz. Yatırım fonları ise her yerde pazarlanabiliyor. Hedge fonlar ve hatta dünyanın en büyük hedge fonları bile tanınmıyorlar. Çok az kişi gerçekte çok az kişi bu hedge fonların ne olduğunu biliyor. Bunun nedeni, hedge fonların kendilerini pazarlayamamaları. Tuttukları kayıtlar ne kadar düzgün olursa olsun, ne kadar makul bir fon olurlarsa olsunlar. tabii bazıları makul olmayabilir bu arada. Neyse ne olurlarsa olsunlar, kendilerini pazarlayamazlar. Halktan para alamazlar, halktan para toplayamazlar. Bu yüzden genelde bir hedge fonuna yatırım yapabilmek için akredite bir yatırımcı olmanız gerekiyor. Yani bu da demektir ki belli miktarda bir varlığınız ya da belli bir miktarda bir geliriniz olmalı. Bir olasılık eğitiminizde bilginizde yatırım yapacak bir altyapıya sahip olmalısınız. Ve bütün bunların arasında sizde borsa komisyonunun sizi izlemesine gerek duymuyorsunuz. Dolayısıyla düzenleyici olan anahtar fark, pazarlama yok, halktan alınan para yok. Diğer anahtar fark ise yöneticileri teşvik eden unsurlar. Teşvik ya da motivasyon yatırım fonu dünyasında yöneticiler biliyorsunuz varlıkların bir yüzdesini alırlar. Dolayısıyla bir yatırım fonu yöneticisi için fon ne kadar büyükse o kadar iyidir. Ne kadar çok fon olursa o kadar çok para kazanacaktır. Bu yüzden daha fazla pazarlama yaparlar ve kar payı almazlar. O yüzden onlar için gerçek teşvik edici unsur, yani piyasayı şurada zorlarlar. Eğer öne çıkmazlarsa birdenbire fonlar küçülür ve fonun büyüklüğüne göre ücret alırlar. Ama bir hedge fon ise daha aktif yönetilecektir. Dolayısıyla yönetici, yönetici ücreti daha yüksek olacaktır. Aslına bakarsak, %1 yatırım fonları için oldukça yüksektir. Hedge fonlar bunun yerine %1, 2 hatta bazen daha bile fazla alırlar. Ama aradaki en büyük fark bu, hedge fonların klasik yatırım fonlarından en farklı olduğu nokta, yönetici şirket kardan da pay alır. Dolayısıyla hedge fon yöneticisi ya da yönetici şirket kârın %20'sini alır. Genel olarak oran bu düzeyde. Bazen az, bazen biraz daha fazla olabilir, hatta bazen çok daha fazla olabilir. Bazı başarılı hedge fonlar kardan yüzde 25, 30, bazen daha bile fazla pay alıyorlar. Neyse, bir sonraki videoda farklı bir şey yapacağım, benzer getirilerin farklı işleyişlerini ele alacağım. Biri hedge fonlardan, diğeri ise geleneksel yatırım fonlarından.